çoğumuz, çoğu projede yer aldık. Bunlardan birkaç tanesi de e, ben de yer aldım. Ama hayatta edindiğim tecrübelerden en önemlisi ve en hakikisi şuydu benim için. Risk almazsak eğer, bir kazanç e, elde edemeyeceğiz. Bu projeyi elim aldığım ve oturduğumda, incelemeye başladığımda e, burada bir risk olduğunu görmedim. Yani bizim paramızı ...alıp gidebilecek bir kimsenin olmadığını gördüğüm için... ...bu projede ben yer aldım. Şu an için ise fazlasıyla mükemmel gidiyor. Ekranda sadece sayılardan ibaret olmayan... ...ERC20 tabanlı. ERC20 tabanlı olup da... ...başarılara ulaşmış koliner arasında yer almaktan ben çok mutluyum. Bu proje bizim projemiz. Bu proje bizim hepimizin projesi. Bu proje ile beraber... Özgür bir hayata adım atmak için biz çaba gösteriyoruz. Bizimle birlikte olacak olan arkadaşlarla kol kola bu yolda devam etmeye biz hazırız. Peki siz hazır mısınız?